Selam dostlar, bugün kanal gelimesi 20 dakika cringe video çektim için şimdi yeniden yapıyorum. Bir de bir kanal önermeyi boş yaptım. Zaten o videonun elde bir gündü. İnceledim tüm kanalları. Her gün zevkini izliyorum. O kadar istedim. Tabi bazı kanal almadım çünkü. Telef şüphelendiğim için. Dedim. Number one. olsa ki 3 senedir izledim. Bir yayıncı bir youtuber. Hediye olan takipçisine sövüm. En sevdiğim youtuber. Sövmesinde haklıydı. Bir de aldığı yeni arabada önüne sürekli hayvanlar, çocuklar atlıyor. Acaba ne kadar oyuncağa benziyor? Arabası ayar ediyorum, ayar ediyorum. edemiyorum. Bir de her yeni senede mangal keyfi yapıyorum. İlk canlı yanlı anılarını anlatıyorum. O ne güzel 2023'te. Işte. O videoyu bulamadım. Öyle leptomla Sıkıcı günlerimde keyif getiren adamdır o sasi. Hem de izleyeceğiniz en kişidir. Daha sak böyle karıp karak bir şeyler takıp yeni oyunların neden sıkıcı olduğunu anlatıyordu. Bir de nasılsa... Bak kortenerin susanmasına demelik. Bu hayatı mouse'a geçerek ciddiye almam bir kişi zaten de. İkinci sırada Carrie Potter. Ne zaman izledim Milan ki bilmiyorum. Carrie bir eleştiri kanalı. Yani bir de korkusuz. Ki gibi. Ben de Keriden özendim. Kanala çaldırması 3 sene kadar önce oldu. Şu an iki kanalını video çekiyor. Yani yayınlar bir garip ama bir izleyin. Mesela Tinder'da Takılıyordu daha sosyal olduğu için Böyle konuşacak birilerini arıyorken Bakıyor kimse konuşmuyor Çünkü fotoğrafında silah tutuyordu Fark etti kaldırdı Bir tane kız buldu takipçisiymiş bir Bir de bu kızın abilere kürtmüş 5-6 tanımı var bilmiyorum. Daha neler neler yaşıyor Yatakta yatıyorlar bu çok yana çocuğa Kızın kolunda fotoğraf gördü Malan gibi değişmiş. Annesi de bir garipmiş Kerinin iskamgınında. Zoolandı. Daha bitmiyor daha bitmiyor. Filmin sonunda. Kız memini açıyor. Bir Kerry pot. İki order var, canıl su var. Şüklediği şey için şöyle diyor. Shitpons gibi tut tut tut tut tut tut tut bir video oyunu oynarken yani gerçek videolarla oynadın. Videonun yayında bunu anlatır. <gülüyor> bir de Twitch'te Poplar dört oynadı. Bana anladı. Garip bir şekilde. Zaten son zamanlarda Twitch bozuk. Artık eleştiri videolar çekmiyor çünkü telifleri kaldıramıyor. Youtube 2020'de botlara bıraktığı için telifleri ihtarları bakmıyor kaldıramıyorsunuz da. O yüzden çocuklar isterse telif atabilecek kişilere eleştirmeyin. Abi biraz kalsın unutuyordum. Kere kapağına giderken böyle tam gözü yıktı anda ufff. Gözü yazma unutmayın. İzleyin izlettirin. Yayında meyit kafeti giymiştim. Bacaklar oh oh oh. Orada gibi tanesi so cute. Ben de chatte for posmanizma geçeni almıştım. Olmadı. 2500 anlaştığımızı sanmıştım. <Sessizlik> Naibir Fluff. Yeidok telipe çok benziyor. Daha fark ettim video audit derken. Bir defa açıklama yoktu. 2000 ortalarından beridir video çekmeye merak salıyormuş. Kendisi 2013'ten de videolar çeken. Eski kanonun ismi Panis Marjala varmış. Ben onu Fluff videolarımda biliyorum. O high diyorsa ben half, -half diyorum. Vize anı bağlıyorum. Ene kafada olmasak da yakın hissediyorum. Böyle bir oyun olmuştu. Oyunun ismi kandı. Hangi de lan diye böyle video çekti. Ben de oynadım. Telefonda sitede oynadım. Blood çok ilginç bir oyundu. Adamlar oyunu kurtarıyor. Öyle bir şeyler yapmış ki. Kurtarları de bilmiyorum. Değiştiremiyorsun da. Bra. iki ikincisi yaptılar. Çok alakasız bir oyun. İlk izlediğimde Blood olduğunu anlamamıştım. Yapay zeka garepti. Bu yoğma raflı videosu değil mi? Hayır. Ayflafi duvar yapar. Neler yaşadıklarını anlatıyor. Anlat diyor. 3.5 uzarlık ayflafiki seriyi bitiremedik 2 sene boyunca. Hatta tam bugün 16 Şubat'ta doğum videosunu istedim. Pelebin neyken bir şey mi dedi böyle? Raholdu. Rah garip de mizahı da var. Oyundaki sefeklerin upa girmesinden gülüyor. Heydo eskiden ukaya yaşıyordu. Şu an Konya'da yaşıyor. Galiba söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanat al. Profili çok şey böyle. Hmm. Koyu balığı gibi. Minecraft kanalı gözükebilir ama iki tane kanalı var. Eskiden üç de vardı ama kaptırdı. Tekrar Minecraft'e cedir güzel insan. Bir de tam yalan bir şey koyuyor. Lan televizyonda bakıyordum onun babam yalan Diğer kanalda çok güzel güzel Minecraft videoları çekiyor. İşte bu kadar evlerim adalar. Komik adam. The Mr. White. Yaşına göre iyi edit yapıyor. Youtube'da sıradan video için de film için editliyor. 2020'de yaş gibi geldiği güzel bir kanallardan da olsun. Ben eski video olanları bulamadım pek. Niyeyse PC'inden internet'e bağlı değilken video çek. 1 tanesi 3.4 kanalı eleştirdiği güzel video vardı. Farkat o video arsiyanmış. Tabi video için 60 gündür uğraşıyor. Çünkü videoları çok yavaş editliyor. Seri üretim yapamıyor zaten diyor. İzleyince ZF alırsınız olmazsınız. Mr Vortex. Ne zaman onu hiç hatırlamıyorum. Nasıl öyle? Neyse de Vortex transformizmini savunuyor. Sonrasında ne yapıyor? Bu videoyu ilk başta izlediğimde anlamamıştım. Son track'le oynadıktan sonra Vortex'ten buna benziyor, şuna benziyor. Eirlik. Wa da fe mais Bas as en ilk başta abimin Yılmaz Güney videosunun televizyon açmasından keşfettim. Sonrasında deli gibi izledim. Bir de ikinci kanal var o da güzel. Edit tarzını da seviyorum o kadar. O hayran ediyor Allah Allah. Komik değil. Herayı ne zaman keşfettim hatırlamıyorum. Garip gelecek ama komik buluyorum. Skamber da şükreden tarafına attım kaybattı. Sonrasında sürekli takılıyorum. Ama bazen takılıyorum aslında. Neyse iskemgırda Kuran kursuna gitmiş. Baya süründü. Son bu Şubat'ta iskemgırdan canlı yayın açtı. ve defa girebildim. Youtube'dan da yapmıştı. Herkesinde de anasını bölüm. İyi hareketli var. Kötil içi değil. İşte öyle garip garip şeylere kurulmamış. Tadı aynı yer benziyormuş nereden biliyorsa. Kediye deyin çarptı dedim. Öyle belanı versin bu gidin dedi. Ben de ingilizce amin yaptım. Discord'unu sürekli kaybetti. Ee, Devrede istiyorum galiba bu kadar. Posta yolla. Eski videomda anlatmayı unutmuşum. Zaten o video bir günlük edildi. Yani posu ilk önce hayatını çürüten... Anıtkımdan biliyorum. Kendisinin metin kalitesi inanılmaz iyi. Şimdi eski videomda bir şey anlatacağım. Bir GTA ve site oynamak için PlayStation 4'ü çalışıyor. Kopuyor. Bağlantı çalışmıyor. <gülüyor> i̇yi bir kanal. Eren attığı videodan heyecanlanıyorum. Hala da bekliyorum. Hala. <gülüyor> be İlk başta korku videolarından keşfettim o Baldıbek'i. Keren ayda yılda yaptı. Korku videoları bir videoda 3 bandık çekiyor Baldıbek. İzledikçe daha çok izlemek istiyorum. Resmen bir hastalık gibi bir aşama gidiyor şey yani. Gidiyorlar. Tabi tabi sen dinleyin çok fazla. Bağırıyor. Baldibek'i her gün izliyorum. Sadece çok korkuyor. Videoları da tepki videoları da çekiyor. Bir de en çok daha var telif kanalmış. Ben tam 4 tane telif yemişim. 4 tane yaş kısıması yemişim. Tam 4 güzel bir şey. Aaa karabem kadar da bir şey. Barış Özcan. Ee, benim hiç kanalımda hayatımda felsefe. Yapmadım. Ama Barış yüzden yıllarca yaptı. Yıllardır sitenin değiştirmeyen ipazlı video çekebilen mükemmel bir insan. Eğer evet, gün izliyorum. He bir de baba oldu. Baso, bazo, Barış yani. işini aldı soru videosunu biliyorum. İlk başta izlemedim bir eskiden eşit kanalıydı. Kötü kötü içeriklerini aldı ya da sildi. Sonra dal gibi güzel güzel videolar çekmeye başladı. Kolumu biliyorsun izledim çok güzeldi. İlk katıyorum A Pabine. Bir takımı tek başına kilalanka icabimizi anlattığı video çok iyiydi. Günde haftada ayda canı yayın açıyor. İzlemesi zevkli. Deli gibi videolarını takip ediyorum. Tabi bu video için Laptogman izledim. Fakat ses kalitesi inanılmaz iyi benim Sonra her videosunu izlemeye başladım. Mükemmel kanal. Mükemmel bir kişilik. Çok iyi oyun. Bu kadar da bilirim. Hayvan. Onun ne özelliklerini basalım. <gülüyor> Bir de işlere kanalı canlı yayınları açıyor. Bir de yayıncılara. yayıncıları ipos yapması iyi. Çok duyduğular çok iyi. Özellikle sarf Ah çok kısıkmış oldu. İyi ki izlediğin videonun komikti. Daha çok komik olmaya başladı. He. Fazla kutluğa var siz dersen. Çakır pulat falan sanarsın teneye. Ayın olarak ne desen bilmiyorum. Oyunlar eleştiriyor. Senede bir tf2 çekiyor. O matematik inanılmaz gibi oynamış Yıllardır istiyordum baktım oyun beklediğimden daha iyiymiş. Steam'de toplamda iki hesabımda 17 saat oynamışım. 14.5, 2.8 saat ve bu süre bana çok az. Hayatımda 15 tane oyun bitirmiş. Benim 4 tane fazla vardır. Hatta böyle 2-3 tane vardı baktım. Ee, bir de şu olmasaydı dolar 18 olacaktı. Taki Shorts olduğu halde dolar $18.50 oldu. Ben hala patates PC yi bekliyorum yeni bölümünü. Oyuncu. Harbi oyunlar hmm, ne bahsedeceğimi bilmiyorum. Black Jack'ten Gerçekten Edge 6 videosu sırasından ürendim. İlk başta takip etmedim. Youtube'dan bir canlı yayında Sonic oynuyordu. Bana Sonic'in var mı anlattım. 6-7 yaşlarında oynamıştım. Sonic gibi bir sitede. GZN bırakın hazreti Yusuf'u kuyudan kurtardığını anlattım. Sonra düğünem rızı olduğunu söyledim. <gülüyor> Helal lan dedi o eski videoları galiba ya gizli ya da sildi ama çok önemli değil oyun incelemeleri yapıyor yani bu kadar diyebilen bir yani. şeyler Yunus Emre Gündüz yaklaşık 3 yıldır takip ediyorum youtube'un öğrenmesini keşfettim şiirinden beridir bayağı izliyorum diğer kanalda var o da podcastlerini izlemeden önce lazanyada izliyordum şu an izleyemiyorum lazanyamıyorum bu kadar gelişmek çok güzel diye bir seri vardı Nedense videolarını bulamıyorum şu an sahaya izliyorum. En çok izlediğim podcast kanalı. Yani bu kadar bahsedilen bir şeyler. Çılgın ney açıklamasındasının dediği gibi klasik bir eleştiri kanalından daha fazlası var. Bir eleştiri kanalı değil. Eleştiri gitana birleştiriyor eleştiriyor. İşte diğer kanallar gibi olmayı kendi fikirlerini söylüyor. İlk başta Esas Oktay videosunda keşfettim. Sever misiniz bile bu kadar abone olduğuna göre çok da insan sevmiş. Evrim Ağacı bir like. Sanki daha önce eskiden izlemişim gibi hatırlıyorum. İlk izlediğim videosu ayıp şeyi. Bilgi videosuydu. Haa şey sana makas videosundan yine yaptılar. Ama YouTube neredeyse kaldırmış. Evrim Ağacı tam bir firma olduğunu anlamamış. O da çok ilginç. Belki demizgi videosu yapsalar kaldırmazlar. Neyse. Normal net tuğla arka planlı. Ne olduğunu çözemediğim bir plaka. Benim hiç kanalımda yapmadığım felsefeyi. Bilim gibi bilgiler yapıyor. En kaliteli shorts videoları yapıyor. Abi kanalımın short nedir? Tokiriz. O yüzden de çok kazanamıyor. Youtube zaten en popüler kanalları. Birinci sıra. TTO'la benzeyen birini koydu birinci sıraya. O yüzden çok önemli ama bu başka video konusu. Çağlar Avcı. Çağlar Avcı. Keşke dürüst ol serilerinden biliyorum. Şu ansa güzel videolarından biliyorum. Belgesel tadımla güzel oluyor. Hastayken keyif aldığım kişilerden tek birisidir. Güzel anlattım. Kendini özel bir edit tarzıyla. Ve hala da video çekmesini bekliyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir kanal. Hastalandığım vakit hangi beni Youtuber'a Keyiflendirebilir ki. Conflicts. Babam en sevdiği doğrudur. babaannem da çok seviyor. <gülüyor> Ama var <neyse. gülüyor> Canflix'e de diyeceğimi bilmiyorum. Diğer kanallarda hala düşüm. Clams'ı düşüm olacak iş değil. Edit tarzı güzel. Hatta tam olarak Cyberpunk gibi. Canlı yayınları da güzel. Canflix boni vurdu. Hem de toplarını aldı. Ben hala gereksiz duyarı bekliyorum sirihinin yeni bölümü. İşte bu kadar bahsedebilirim galiba bir şeyler. Follow LP. Üstündeki LCC şaşırtmasın. Kanala tam böyle aifler videosundam ama ilk olarak YouTube'da aramada TFK 2ye yazarak bulmuştum. 20 dakika eğlendim. Son daha fazla büyüdü. Sonra da fazla büyüdü. Ama canlayanlara inanılmaz güzel. Galiba canlayanla başlamadan önce bütün bilgileri önceden ezberliyor. Sonradan bu beyninden veri siliyor galiba. Ve kimin dilim ama gerçekten inanılmaz. Usta özel güzel bir video yaptı. Ben de oynadım. Fazla oynadım. Birazcık daha oynamak istiyorum. Daha ne istersiniz ki? Kanal bu kadar hızlı büyürken az video atmanız, yeni atacağınız videonun az izlenmesi hiç tuhaf değildir. Bence fazla video yapmalısın. Arka arka diğer videolarda editlemelisin. Sıfır enerji, sıfır psikoloji. <gülüyor> Tuni. Ah, lütfen Türkçe dolman kelimeler kullanmayın. İlk önce canlı gitti. Can kanalıdır. İzlemeye başladım. Beklediğimden daha iyi kanal. Kanalı konsepti korku oyunların hikayelerini anlatmak. Ama bu verenlikle oyunlar. 21 yüz yolda. Arkadaşlar i̇şte şimdi tarzda yapılan oyun. Baya iyi yapıyor. Ee, o iyi Fazla video atmalı. Yarak al. Kanalımı keşfetmen biraz doğmuştu. Telefiktar olması için no no ismini söylemiyorum. Böyle kırınç kırınç video çeken genellikle bebelerini izlediği kanalı izliyordum. İşte Yoruk okudu. istedi iyileştire videosunu izledi. İşte o zaman keşfettim. Yıllardır istiyorum. Yaklaşık 5 sene ya da 6 sene. Yoruk montajı çok kaliteliydi. Bir adal vardı. Yoruk vardı istiyordu. Kaliteli videolar yaptıkları için. Yoruk benim gibi aylarca video atmıyor. Ama ben ayda bir bir video atıyorum şu an kıyamete arttırıldı harbi haftada bir video çekiyor. Uh, Tabii bu da kaliteyi düşürdü Eurocog sadece önce çok video atmıyordu ama 2020'de fişekler videolar çekmeye başladı iyiydi ama montaj kalitesi ve tam yıl kalitesine bayağı düşüyormuş İşte işte eski anılarımı hatırladıkça üzülüyorum IMK ve Eurocog'dan bayağı özeniyorum tam yıldaki çerçeve renklerim etti sürekli mor koruma sebebim hiçbir sebep yok neyse bu kadar başladı dedim İlk keşfettiğim an ilk Minasaz'dan keşfettim. İlk başta fınaftan sonra ben çekmeye başladı. Sonrası hikaye anlatmaya başladı. Videolar bayağı kaliteli yapıyor. Hem de benden bir yaş çocuk ama daha yapıyor. E bir de çalıyormuş. Benim diyeceğim. Çalıyor ama çalışıyor. Madem XMENOT'tan bahsettik. Bari anlatayım. anlatayım. Anlatsam. Anlatacağım. 4 tane YouTuber'dan anlatacağım. XMRG Stars YouTuber Yıl saat saniye. 2021'de öldü keşfetti. Bu kanal sandım gibi değilmiş. Çok iyi videolar yapıyor. Sonucunu ataklıyorum. Farkat şerrat gibi yapmışlar resmen. Bazı mükemmel sanat harikası. Yollamadım çünkü Discord'ta ne diyecekler bilmiyorum. E bunu bildiklerini kesin de beni banlayacaklar ama buna değecek. Hem de nasıl değecek? Mükemmel sanat ondan bir kaç aşağı X meritorz beni vuruyor. Birisi sebepsiz yere. Yani. Sen insan Sonra yine benefeci şekilde vurdu. X Xm'ler tarzı kodin posta olmuş Ve neden ortada büyüğü yok? Hmm. Gözleri neden mavi hmm. e Şey benim tarzım bu ya. E, bir de yarın oturcam diye karımdan özel bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Nasıl olur sizce? Abi, abi. Eh, evet, oyuna koydum. Görevi polis olabilir dostlar Yani sözde. Bir tane MPC'den abit. Hiçbir de strip yok. Benden öfren salmış. Benden özenleyeceksiniz. Bence hiç özenmeyi benden söylemesin. O. <gülüyor> Bu tip tip Grimledo KS123 nasıl yorulmayacağım bilmiyorum ama yapacağım işte bir şeyler Roblox'un her yaşanan olayları anlatıyor, eleştiriyor. Güzel güzel videolar çekiyor. Kendi köküden de aynı. Ruben Sim. <gülüyor> Eskiden beri de bir videomuş. Ve yaptı her videoda hafif hifa dışıdır. Tarzı olsun videolar olsun güzel. Neyse bir iç çıgın. Ciddi cek yapıyorum. Kere kotur sayesinde Videoları ilaç gibi gelmişti. Böyle özgün random videoları çok hoştu. Ama YouTube, YouTube bazıları size tekrar tekrar yüklemiştir. Şu an diğer kanalıyla uğraşıyor. Ben Recep, ben Ali. Bugün sizlerle UEFI Windows toplayacağız. Değil mi Ali? Evet Recep bugün gerçekten de uyu. Ciddi gibi büyük kardeşi. O da Ciddi gibi bir iki tane aynı kanalın abisinden özelmiş. Güzel güzel videolar çekiyor. Eskiden Ciddi güzel gözaltının altında video çekiyordu. Şimdi tek başına yaptırıp gidiyor. Hatta öyle bir başarılı oldu ki. Playstation 5 Nintendo Switch almış. Benim hiç konsolum olmalı. Yine Kerepator. Yönüllerde baskın yaptı bir şeyler işte. Ben de Ceggub'u yedirdik güzeldir bir şey yazdı. O da niye okudu. Benden daha iyi videolar diyor. Okulu bırakma ben daha önleyim. Güzel içerik çekiyorum. Bu kadar. Bartırlar. Üç sene de takip ediyorum. Diyor, ne olduğunu oturanlarımla. Ama haber uzayı serisi çok güzel. Sırf kert altı haberler için izliyordum. Son zamanlarda videoları önem vermeye başladı. Ee, iyi gidiyorlar. Efa Atay. Üç sene önce düz cünacıları turun için çektiği video izliyordum. Yıllar sonra. Ergün bir podcast'ı izliyorum. Secevileri salladı. Videolar çok yok oluyor ya o yüzden o kitap bayağı çok güzel Nizam'ın şunu da seviyorum onda bir de sesini çok seviyorum en iyi serileri var Amigas serisi pokekar çausu şeyimar çok güzel ama Serdar'la Serdar'la Serdar'la bir fokkez yapsam güzel da Bayağı dava yiyor. Benden daha hızlı video yapıyor. Yani ben bu 14 Şubat'a başladığım video hala bitiremedim. Her yeni de bomba videolar yapıyor. 2023'te sadece canlı yayın araştı her gün. kesler attı bu kadar. Tuncar Aslan. 3-4 sene olacağı olsa gerek. It komik değil kanalımda süper Bu arada toplarına keserim bir şey demişti. Kalktı. Cidden şaka değil. Böyle 0.2 santim kaya yani. Polis olma videosunu ben gördüm. İşte dedim ki ben bunu istemeliyim. Ve hala daha izliyorum. Miza açtım. Şoflardan bile daha komik. Şoflardan o kadar başarılı ki. Bu böyle oyun kanalları onun tarzını çaldılar. Başlık tarzında çaldılar. Ve ihtiyacım işte ben doğru görüyorum YouTube açısından. YouTube'a göre. Tabi sene 2019 değil. O yüzden tüm YouTube'lara aykı olsun. Video yapmadan önce tutup kullanmana dikkat etsinler. <gülüyor> Borcu 2020'de. Bandar Park 77. Üçünü izliyordum. Sonra bayağı aralık izliyordum. Steam'den yararlı videolar sonra gene işime başladım. Montajı güzel video olan emek veriyor. Ekmek yapma biliyor mudur acaba? Çok merak ediyorum. Hmm. Aynı gelecekte YouTube hayatı gibi 75 FPS gibi. Hop. Oh, sonunda bitti. Hadi yok 40.000'lü video yapalım. <gülüyor> Çok oldu, masum boz oldu, yönüsünü aldım Şimdi onda bir maddeyi tavanıyorum. So, hmm, ben bir daha video yapmayacağım. Hadi görüşürüz.